Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ekrem hocamız. Ekrem hocayı daha önce defalarca aslında çağırdım programıma, konuk ettim. Ama onda doyamıyoruz. Konuşacak konumuz çok birikiyor. Gördüklerimizle birlikte bunu Fikir teatisi yapıyoruz değil mi hocam? Bir yerden Kesinlikle. sonra bir teatiye dönüşüyor ve bilgi alışverişine dönüşüyor. Bugün biraz daha kitap üzerinden gitmek istiyorum. Ekrem hocamızın yazmış olduğu farkındalık kitabı üzerinden gitmek istiyorum. Hiç bundan bahsetmemiştik. Bu programda buna ayıralım istedim hocam. Olur elbette. Farkındalık kitabında ilk dikkatimi çeken şu olmuştu. Erik From. Erik From zaten eğitimde de çok ünlü biridir. Asıl mesele bir şey sahip olmak değil, sahip olduğuna layık olabilmektir demişsiniz mesela. Bunu biraz açalım. Benim de bazı sorularım var size. Evet. Şimdi çoğu insan bir şeye sahip olmak için çalışır. çalışır Bir diploma olur, sertifik olur. Doğru uzman olur, doğru okul olur, doğru aile olur. Ama sonra onları çantada keklik görüp, e, layık olmayı bırakıp, onlara bağımlı yapmayı ya da köleleştirmeyi ya da istimal etmeyi ya da Onları bir çiçek gibi beslemek yerine, sulamak yerine, ilişkiyi devam ettirmek yerine... ...maymun iştahlı şekilde başka alanlara yönelebilir, dürüst davranmayabilir. O yüzden layık olma çok önemli. Bazen Yüce Rabbim olsun, çevremizdeki insanlar olsun, biz bir yere gelelim diye belli imkanları verirler. Bu ders kitapları olur, okul olur... İşte sizden eğitim danışmanlık eğitim danışmanlık almak olur, bizlerden psikolojik destek olur. Ama bu imkanları çoğu kişi imkanı olmayanlara veya ulaşamayanlara alamayanlara bakmayıp kendisi şımarıklık şımarık bir şekilde kıymetini bilmeden bu imkanları ve zamanı ve fırsatları çarçur eder. E sonra çoğu kişi için olmuyor mu? Çoğu ünlü kişi veya bilim adamı veya uzman vefat ettikten sonra veya ressam öldükten sonra kıymeti biliniyor. Halbuki durup düşünüp mevcutlara şükretmek, burada imkanları, fırsatları kaliteyi arttırmayı bilmek gerekiyor. Sonuçta bizler ki hayvanlar bile yeri gelip bir durup ondan sonra yoldan Karşıdan karşıya geçerken insanlar çok affedersiniz, öküzden daha beter bir şekilde ilişkilerini yürütmeye ve fırsatları çarçur etmeye devam ediyorlar. O yüzden şu anda bakın klima burada tam tabıl çalışmıyor. Neyi biliyoruz? Biz klimanın kıymetini veya serinliğin kıymetini biliyoruz. Peki aynı şekilde burada sıcaklık var. Hemen biz, ne söyledim ben size? Hamam gibi veya sauna gibi bunu fırsata dönüştürebiliriz. Çünkü terlesek de bir takım fikirler çıkar. Serinlesek de bir takım... E, evet. imkanlar çıkar. O yüzden biz serinliğin değil şu anda sıcaklığın imkanına layık sahibiz. sahibiz buna layık olmaya çalışıyoruz. Çünkü bu ortamda da Birçok konuyu pişirebiliriz dedim. <gülüyor> Kesinlikle müthiş. Evet biz farkındayız. Zamanın farkındayız. İnsanlar bazen e, kendisine sunun, sunulan imkanların gerçekten farkında olmuyor. Her şey bir fazla geliyor. Özellikle çok fazla duyuyoruz. işte e, Özel derslerde ya da siz danışmanlık ücretlerinde ya da bir doktor da aynı şekilde muayene ücretlerinde. E, elinizden gidene kadar fark etmiyorsunuz ve hep fazla geliyor değil mi hocam? Böyle bir farkında olmak da farklı bir şey. Yani lütfen şunun farkına varın biz size en değerlilerimizi veriyoruz, biz size zamanımızı veriyoruz, hem de hiç ihtiyacımız yokken. Yani. Size niye zamanımızı veriyoruz? Bir kere insanların size zaman ayırmaları büyük bir ee, ne denir hocam buna? Büyük bir nimet. Büyük bir nimet. Nimetin farkına varın ve farkında olun. Hani sizin söylediğiniz şey gibi eğitim danışmanlığı alıyorlar farkında değiller. İşte e, kolları var, bacakları var farkında değiller. İşte gözleri iki gözü görüyor sağlam bir şekilde farkında değiller. Peki bu farkındalık kitabı bu e, okuduktan sonra tam her şeyin farkına varabilirler mi? Yaklaşık 150-200 alanın farkına varıp iç görülerini yükseltebiliyorlar. Bu kitabı da defalarca okuyabiliyorlar. Okuyup öğrendikten sonra yaklaşık orada verilen aspirin yöntemleri 100 günden fazla uygulamaları gerekiyor. Eğer 100 günden fazla uygularlarsa o tam bir yaşam stili lifestyle haline gelip kemikleşip adeta onların karakterlerinin bir yeni versiyonu haline aynı zamanda profesyonel yardım almanın Sosu, meyvesi, ambiyansı ve ustalığıyla yaşam kalitelerini arttırabiliyorlar. Çok güzel hocam. Şimdi ben biliyorum ki siz e, bu dönemde biraz daha aile terapisini, e, aile danışmanlığına kaydınız. Psikolojik danışmanlıkta da, aile danışmanlık ayağınız çok güçlendi. Tabii ki. E, bir de şunu sormak istiyorum. Kimler aile danışmanlığına gelmeli? Kimler sizi ziyaret etmeli? Şimdi şu şekilde aile danışmanlığı. Ee, esasında biz sevgililik döneminden ta başlıyoruz. Nasıl ki eğitim danışmanları bir kısmı çocuğu ilkokuldan alıp, ortaokuldan alıp, lisede, üniversite ayağında devam ettikleri gibi biz de ilişkilerin her evresinde onları e, konuk alıyoruz, danışan, danışan olarak alıyoruz, profesyonel yardım almaya çağırıyoruz. Sevgililer flört halindeyken, sevgiliyken... Nişanlıyken, sözlüyken ve evlenirken, evlendikten sonra ilk evliliğin uyum süreçlerinde biz tabii ki evlilik öncesi check-up'lar uyguluyoruz ama öfke kontrol sorunu olabilir, kök ailelerin e, ilişkiye müdahalesi olabilir. Aynı ay evde yaşayan çiftler çok büyük sorun yaşıyorlar. Onlar profesyonel yardım almaya bence gelmeliler. Hatta sorun başlamadan. Yani sorun olmaması sinyal için verince. bile Sinyal verince bile gelinmeli O yüzden biz kök aileleri de çağırıyoruz Yeni çekirdek Aile çiftlerinde çağırıyoruz Çocuk doğumunda Doğum sonrasında da Destek alabilirler İkinci çocuğun dünyaya gelmesinde de Destek alabilirler Çocuk okula başladığında da Bir takım yöntem farklılıkları oluyor İşte anne çocuğun 2 saat çalışarak başarılı olabileceğini düşünürken babası saldım çayıra Allah kayıra yöntemiyle devam etmesini okula isteyebiliyorlar. Ve ailede büyük bir hırgür çıkıyor. Öyle bir dönemde hem objektif bakan hem işte onlara kim beslemeyen, öfke duymayan bir uzmandan işin yöntem ve tekniklerini öğrenirlerse... ...bugün yemek tariflerini bile öğreniyoruz... Telefon kullanımını öğreniyoruz. Yeni araba kullanımını öğreniyoruz. Kısaca aslında her şeyi öğreniyoruz. Ama neden psikolojik bir öğrenme, pedagojik bir eğitimden geçmeyelim ki? Kesinlikle. Aynı şekilde aile danışmanlığında böyle birçok yöntem var. Aile olmayı öğrenme. Aile olmayı öğrenme. Ailenin temelini kurma. Hatta biliyor musun? Aslında aile anayasasını yazma ve bunu gerekirse yılda bir, beş yılda bir güncellemek mümkün ve imzaların atılması aynı nasıl nikah memurunun huzurunda söz veriyorum veya evet diyorum dediğimiz gibi aile danışmanının huzurunda da imzalar atılıyor. Bana birkaç gün önce 25 yıllık evli bir aile geldi. Farklı ülkede yaşıyorlar, bir takım değişiklikler olmuş. Düşünsenize evliliğe ilk başladığı niyet ve amaçlarla, Evlilik yürüyecek olsa zaten bana gelmiyor olurlardı. Kaldı ki kaliteyi arttırmak için de gelenler var. Tam yıkılmak ve boşanmak üzere olanlar da geliyorlar. Ben önce hangi amaçlarla evlendiklerini soruyorum. Eğer para için bir kişi evlendiyse, paraya doyduğunda eşinin gerçek kişiliğiyle karşılaşıyor, baş edemiyor ve boşanmak üzere geliyorlar. Ama ben niyetlerini, amaçlarını yeniden güncellediğimde Yeni evlilik anayasası anayasasıyla beyaz sayfa açarak da yola devam eden az önce sizin sorduğunuz gibi layık olanlar yani sahip olduğu fırsatları layık olarak da evlilik yürüyebiliyor ama bütün bunların yolu aile evlilik ve çift danışmanlığı almaktan geçiyor. Çok güzel özetlediniz hocam bu aile danışmanlığı ile ilgili. Ben de şöyle bir şey parmak basmak istiyorum. Sanırım en büyük sorunumuz bizim ailelerde iletişim sorunu. Ee, anne baba birbiriyle konuşamıyor. Konuştuğunda direkt öfkeleniyor. Bunlar şiddete dönüşüyor. Ve keşkeler bir yerde böyle öfkeyi kontrol edemediği zaman da şiddete dönüşüyor. Bu psikolojik ya da fiziksel şiddet fark etmez. Direkt şiddete ya, dönüştürüyorlar. çünkü baş edemiyorlar, baş edemiyorlar. edemiyorlar. Baş etseler zaten aile danışmanına gitseler belki bir iki siyansa kurtarabilecekleri şeyi az önce söylediğiniz şey gibi son ana gelince aldıkları zaman bu süreç uzuyor ve tamam. hesaplaşmalar da uzuyor. Tamam. Biriyle hesaplaşmaya çevirmeden konuşmayı nasıl öğrenebiliriz? Şimdi biriyle hesaplaşmadan konuşmayı öğrenmek için aslında hesaplaşsak bile en iyi yolu kimin haklı, kimin haksız olduğuna bakmaksızın, kimin suçlu, kimin suçsuz olduğuna bakmaksızın onlara da bakılmaz demiyorum bakılır ama öncelikli değil, acil değiller. Hı hı. Bakın püf nokta çok önemli bu Neler olsa bunlar yaşanmıyor olur Daha da kalitelisi Neler olsa şöyle bir evliliğimiz olur Hangi fırsatları nasıl değerlendirsek ve organize etsek kalitemiz artar Daha saygı artar, daha sevgi artar, daha iletişim artar Daha mutlu oluruz, daha kaliteli zaman geçiririz daha cümbür cemaat, kuru halinde çocuklarla beraber, kök ailelerle beraber, evli karı-kocalarla beraber, e, ulusal ve uluslararası evliliğimizi hangi konjektürlere taşıyabiliriz gibi birçok fırsatlar var, tehditler var. Ama bunu bir uzman gözetiminde çiftler kendilerini ve birbirlerini ve çevresindeki fırsatları ve insanları tanıyarak, bir üst seviye yükselebilirler. Böylelikle kolay helalleşilir. Mesela genellikle işte o beni iki kez dövdü ben de onu dövmeliyim. Şimdi gidiyor hatun eliyle olmasa da diliyle kocasına üç tane yumruk indiriyor. Adam kalp spazmı geçiriyor veya başka sorunlar yaşıyor. Oh diyor ben alacağımı aldım ona gününü gösterdim diyor. E koca da belli bir süre sonra güç topladıktan sonra fırsat kolluyor zaten olay kan davasına dönmüş o da başka bir yumruk indiriyor veya harçlığını kesiyor veya başka bir para onaylaklık yapıyor bu sefer diyor ben 5-4 öne geçtim diyor iki tane ardarda şey yapınca kadın knockout ondan sonra o da belli bir süre sonra içinden gün be gün Nefret, kin tohumları ekiliyor, ekiliyor. Çünkü karşıda adeta bir düşman var. Sanki evet. savaşa gidiyor. Halbuki ilk yumruğu yediğimizde helalleşsek, işte bunu neden olduğunu bulsak, ne olsa yumruklaşma olmayacağını, ne olsa şiddet olmayacağını, gerek psikolojik, gerek psikiyatrik, gerek profesyonel aile danışmanlığı alsak, helalleşsek orada o hiç sorun kalmayacak. Mesela sizin kocanızdan bir alacağınız var. Onu almak için iki tane yumruk indirdiğinizde o diyor ki ben ödedim faturayı bir tane de ondan alacağım var. Ve devamlı yumruklaşarak helalleşmeye çalışıyoruz. Bunun sonu yok. Bu kan davası bitmez. En güzeli ilk gücü yeten affetmeli. Ha, affetmeli demek unutmalı değil. O sorun hala devam ediyorsa ya yalnız veya kocasıyla birlikte... Mümkünse öfke kontrol veya sorun kontrol seansına gelmeli. Hı hı. Orada yeter ki kocamızdan alacağımız olsun, yeter ki karımızdan alacağımız olsun, yeter ki evladımızdan alacağımız olsun, yeter ki arkadaşımızdan alacağımız olsun. Helalleşmek, hesaplaşmak, e bu kavga şeklinde hesaplaşma değil, psikolojik hesaplaşma Kesinlikle. yapmalıyız. Ya durum tespiti ile hesaplaşma arasında büyük bir fark var. Bir kere bunu da e, fark etmeli insanlar. E, durum tespiti yaparken e, işte bu bardak siyahtır. Bu bir durum tespitidir. Ama bu hesaplaşmadır. Bu niye siyah? Bu neden siyah? Tamam, ortada siyah bir bardak var ama usluğ da çok önemlidir. Tamam, çok Hesaplaşmaya önemli. dönüşmeden e, birileriyle konuşabilen insanları tebrik ediyorum ve takdir ediyorum tebrik, açıkçası. Kesinlikle. Bir de e, hocamın altını çizdiği şey aslında bir yerde egoyu bırakıp ee, konuşabilmek de çok önemli. Tamam. Ego çok ciddi bir şekilde burada kurt gibi bekliyor aç. Ego diyor ki beni doyur, beni doyur, beni doyur derken o biri mutlaka alır hocam. İki tane yumruk atar hatta üçe geçer o tamam. biri mutlaka alır. O egoyu kontrol edebilmek de yüksek bir arkadaşlar enerji ister, yüksek bir kapasite ister. Ben bununla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim öngörüyorum. Şöyle yapmaları gerekiyor. Eğer bununla baş edemeyen insanlar varsa, çiftler var, varsa bunu bir beceri olarak algılasınlar. Tamam. Beceri olarak algılayınca insanlarda şöyle ben beceriksiz değilim ya. Ben becerikliyim. Gaz egoya gaz. Siz beceriklisiniz. Becerikli olun ve bu egonuzun altına altın üstünden gelin yani onu bir alta alıp bir ezin yani egoyu ezmeden bu iletişimi sağlayamazsınız. Tamam. Burada egoyu ezmekten kastım Aşağılık kompleksine, getirme. evet, aşağılık kompleksine getirmek değil, tabii ki egoyu ezmekten kastım bu değil. Bunu bir dengelemek, bunu bir iletişim haline dönüştürmektir. Tabii. İlk adımı da siz atın, canım. Tabi, çünkü karşıdaki kişi yabancı değil. Eğer bir kişiyle hakikaten tartışıyor veya çatışıyorsa, ve bu uzun sürüyorsa, ya çocuğundur, ya karı kocandır, ya iş arkadaşındır, yani bir yakındır mutlaka. O yüzden alacağımız kalsın. Ama ondan şunu alalım eğer illa bir şey alacaksak anlaşma alalım, huzur alalım helalleşme alalım özürleşme alalım e, davranışı değiştirme sözü alalım, yeni bir sayfa açalım Ha bu demek değil yaptığı yanına kalacak en iyi intikam zaten e, durumun değişmesidir Aynen. İlla bunu karşı tarafın kolunu bacağını kırarak değil Kesinlikle. onun kişiliğine saldırarak değil az önce dediğiniz gibi suratına bir şey fırlatarak değil yani zaten o zaman benim trafikte yaşadığım bir olay var. Bir kişi sürekli bana küfür ediyordu. Ben de dedim ki küfür bilmiyorum. Bizler medeni insanlarız. Bir oturup konuşalım nedir sıkıntı çabuk çözdük. Eğer ben de küfür etseydim o da bu adam da küfür biliyor. Hadi küfürleşerek e, hesaplaşalım ya da küfürleşerek alacağımızı alalım. Ya da küfürleşerek egomuzu şişirelim zannedecekti. Halbuki onlar doğru motivasyonlar değil. Kesinlikle. Yani ona doğrunun ne olduğunu nasıl oturabileceğimizi, nasıl iletişim kurabileceğimizi, nasıl sonuç ve analiz çıkabileceğimizi bunu konuştuk. Neden olduğundan çok nasıl bu durumu yapmazdık veya ne olursa yolda güvenli hareket ederdikken Baktık ve kurtulduk. Sonunda inanın o da benden özür diledi. Düşünsenize, öğrencilerle, ergenlerle, özellikle döven, söven anne babalar, çocuğa zorla özür dileten anne babalar sonuca ulaştıklarını zannediyorlar. Halbuki o çocuk yazıyor deftere, Kesinlikle. yazıyor. Anca ölünce affediyor ama o zaman da iş işten geçmiş oluyor. Bir kısır döngü sarmalına girmemek lazım. Mutlaka bir iletişimin, uyumun, Yeni çözümün yolu vardır. Bunun için de profesyonel yardım yes, gerekiyor. Evet. E, çok güzel şeylerden bahsettiniz hocam bugün e, bize. E, sizin Üsküdar'da mıydı hocam? Eğitim danışmanlık yeri. E, Üsküdar'da a, yerimiz, aile evlilik danışmanlığı yerimiz ve psikolojik danışmanlık. Bakırköy'de bir şubemiz var. E, i̇şte sizin gibi Fatih'te ve Beylikdüzü'nde çözüm ortaklarımız var. Osmaniye'de var, Ankara'da var. İzmir'de yeni yeni çözüm ortaklarımız var. E, kaldı ki dün bir vatandaşımız mesela Afrika'dan online aile evlilik danışmanlığı almaya başladılar. Çocukları için bir takım yeni yol yöntemleri alıyorlar. Biz bir de uluslararası çalışıyor, e, çalışıyoruz. Yabancı e, yani Dubai'den, İngiltere'den veya Amerika'dan İngilizce veya Rusça hı hı. eğitim danışmanlığı, yaşam koştuğu, aile evlilik danışmanlığı... Aşk doktorluğu eğitimleri de ve danışmanlıkları da alıyorlar. Çünkü farklı bir bakış açılarına sahipler. Özellikle yabancılarla evlenenler ve yabancıyla evliler de bizden profesyonel yardım almaya başladılar. Bu da çok yüz güldürücü. Müthiş. İleride belki uzaylılarda büyük sorun olduğunda uzaylı ve dünyalı danışmanlığı yapmayı planlıyoruz. <gülüyor> Müthiş hocam. Danışmanınız da Mustafa Topaloğlu olur herhalde. <gülüyor> çok teşekkür ederiz geldiğiniz için, yine olun, konuk olduğunuz olun. için. Kendinize çok iyi bakın sevgili izleyiciler. Sizi bilgilendirmeye devam etmek istiyoruz. Bizi lütfen izleyin. Ee, Instagram'da Ekrem Hocam'ın da, benim de, YouTube'da yine Ekrem Hocam'ın da, benim de ikimizin de sayfaları var, evet, mevcut. Var. Bizi oradan da takip edebilirsiniz. Ee, sizler için varız. Sizi mutlu etmeyi seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın.